Efendim Alanya'ya geldim ama Alanya'nın için çekmek istemedim Sapadere mevkiindeki Sapadere kanyonunu çekmek istedim Burası 750 metre uzunlukta 400 metre yükseklikte muhteşem bir kanyon zamanla kireç taşlarının erimesi ve kırılması sonucu oluştuğuna dair bir rivayet var Ben de ilk defa geliyorum sizinle birlikte Hadi gelin birlikte gezelim İşte gördüğünüz üzere bir mesire alanı var ve insanlar burada dinleniyorlar ve ufakta bir çarşısı var gelin birlikte gidelim oraya doğru şuradan da gireceğiz giriş bu arada ücretli arkadaşlar bakalım ne kadar ödeyeceğiz hemen girişte böyle bir balık havuzu var ve büyük ihtimalle alabalık yani tatlı su balığı Eğer arzu ediyorsanız bu mesire alanında bunlardan da isteyip pişirtip yiyebiliyorsunuz Canlarım benimle güzel de yüzüyorsunuz yenileceğinizi bilmeden ben yeneceğim ama Arkadaşlar ben böyle yerlerde her zamanki gibi gözleme Arkadaşlar kır çıkmadan önce çok bayağı yürüyeceğiz Öncelikle bu kır meselesi alanı Sır kasinosu dediğimiz eski tabiriyle mesire alanında bir kahve içmek istedim. Kahvesi de güzelmiş bu arada gelmek isterseniz siz de ilk etapta bir kahve için enerji toplayın ondan sonra arkaya doğru ilerleyin. Çünkü 700 metre bir alan yürüyeceğiz ama tabi basamaklı ve özel sonradan yapılmış çelikler ve ahşaplar desteğiyle kurulmuş köprü üzerinden yürüyeceğiz. Ee, bu da zorlayıcı olabilir. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var. Buraya Alanya merkezden safariler düzenleniyor ee, ve baya bir turist kafilesi geliyor. Ee, akın akın gelmekteler şu an. Biraz geç oldu 12 gibi şu an saat. Belki sabah 8.30-9'dan sonra gelinmeliydi ama bu arada şunu da söyleyeyim. Sabah 8'de açılıyor, akşam 7'de kapanıyor Tapadere Kanyonu ve haftanın her günü açık bir dipnot daha vermek istiyorum. Normalde Tapa Dere Kanyonu kireç taşlarının kimyasal etki sonucunda erimesi ve kırılması sonucu oluşmuş dedim ama turistlerin gelip görmesi açısından 2008 yılında aktif hale geliyor kanyon. doğasıyla gerçekten insanı büyürüyor ve yani kendini bir şekilde her gün burada bulmak istiyorsun yalılar genelde burayı tercih ediyorlar evet ama gördüğünüz üzere turlar da düzenleniyor turistler için Bu köprü üzerinde bu uyarılar her zaman var arkadaşlar çünkü suyu görünce insanlar ister istemez dalmak istiyorlar bu şekilde merdivenler yapmışlar, fakat girmek yasak her yerde giremezsiniz. Peki giremiyorsak niye merdiven var değil mi? Devam edelim. 700 metre bir kilometre bile değil ama insanı yoruyor sıcakta dediğim gibi öğle saati gelmiş oldum Keşke sabah erken saat gelebilseydim söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Sabah 8 akşam 7 arası burası hafta içi ya da hafta sonu her gün açık Ve burada suya girenler var bakalım ne yapıyorlar işiyorlar mı? Buydu işte arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, havuz gibi. yani ölmüştüm çocuk bağırma <gülüyor> çocukları çok severim ama bağırdıklarında gereksiz ses oluyor bence burası ahşaptan içerikten yapılmış. ya yani istenirse yani kanyona zarar veri, vereceğini düşünüyorlarsa kaldırabilecekleri pozisyondalar ama iyi inşallah kaldırmazlar yani çünkü gerçekten bir 500 metre geldikten sonra insanın pili bitiyor yokuş yukarı gidiyorsun o ahşap köprüden ve acayip yoruluyorsun yani ama ben devam edeceğim tabi mecburen ama size video çekmiyor olsaydım inanın devam etmezdim. <gülüyor> çok az kalmış onun için yola devam ediyoruz arkadaşlar üşemeyeceğim çıkacağım en üste çıkmayı planlıyorum bakalım ne kadar dayanacağız ve ne kadar kalmış <gülüyor> seyir terası denilen yere merdivenle çıkılıyormuş ee, sanırım merdivenler burada ama bayağı bir merdiven var Bir de yapalım sonradan. Bir dolu merdiven var arkadaşlar. Vallahi çıkanlara helal olsun diyorum. Ben çıkmıyorum. Şelaleyi gösterim size. 386 basamak. Helal. yaşan Büyük Şelale'yi karşımda görüyorum ve şanslıyım fazla insanda yok Tek yapmamız gereken uygun bir şekilde ekonomik bir şekilde evden çıkıp araştırıp tatil planı yapıp bir şeylere bağlı kalmadan o beş yıldızlı pahalı pahalı otelleri bu tarz yerleri keşfetmek gerçekten muhteşem aşık oldum havasına doğasına şelalesine çekim yaptığım için ve ekipman olduğu için giremedim ama sonra ne olur bilmiyorum tabii çekim bittikten sonra fakat e, sapadere köyüne gitmek istiyorum arkadaşlar orada da görmek istediğim yerler var ve yol üzerinde çok güzel piknik yerleri mesire alanları görmüştüm olabalık vesaire yavaştan hareket ettiğim için olsa gerek karnım acıktı köye geçerek devam edelim şimdi böyle yolun biraz ilerisi geldim. Bir mekan buldum Yemek yiyeceğim ama çok güzel yani potezyana de da denk gelmiş oldum. İpeğe başlamamışlar daha ama çok güzel de potezyanları var görüyorsunuz arkada. Ee, burada biraz mola vermek istiyorum çünkü çok şanslıyım. ki bu de değirmeni dediğimiz yer de buradaymış. Sur değeri meni de burasıymış. Ama abi kapattı şimdi benim için özel açtı. <gülüyor> Turistler gelince şimdi girerler dedi. Burası biraz karanlık ama başka gösterebileceğim bir şey yok. su değeri dediğimiz olay buymuş. köyü arkadaşlar Demirtaş Belediyesi'ne bağlı bir köy ama aslında köy olarak geçmiyor artık Sapodere mevkii mahallesi olarak geçiyor Antalya ve Alanya çok büyüdüğü için ve en büyük turistik yeri de zaten biraz önce gezdiğimiz yer Kanyon haricinde böyle eviyle ufaklık küçük restoranlarla turiste hizmet veriyorlar köy sakinleri çok tatlı Onlar da pahalılıktan yakındılar niye biraz önce mesela limon istedim limonun Kilosu 15 lira dedi. Belki bu videoyu yayınladığımızda 25 olacak çok öcü ki. Ama onlar da haklılar. Ee, sirke getirdi abi sağolsun limon yerine. Size camiyi de göstereyim ve sonra da köyden ayrılalım. Yani mahalleden ayrılalım artık. bir şekilde devam ediyor. Ama tabi ilerledikçe inceliyor arkadaşlar. Buradan devam ettiğimizde de Anayolu'ya çıkıyoruz ve Alanya'ya doğru ilerliyoruz. Valla Alanya'ları anlıyorum. Ee, artık Alanya'da büyüdü haliyle de bu tarz yerler görüyor. Ben çok bayıldım yani havasıyla, köylüsüyle sohbetiyle, yemesiyle, içmesiyle, her ne kadar sadece kapıcıs gibi olsam da güzel bir gündü arkadaşlar. Ama yorucu da bir gündü. Özellikle de Kanyon çok yoğurdu. Umarım beğenmişsiniz de videoyu. Eğer beğendiyseniz güzel yorumlar atmayı unutmayın. Takip etmeyenler takip ederlerse sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Adios.